Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı tht Geometri Soru Bankası kitabındaki Doğru da açı konusundaki ek çizim yöntemleriyle ilgili kazanın testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. AB ile DE birbirine paralel verilmiş ve 20 ve 160 var. İster paralel doğrular uzat istersen ne yap şuradan sivrilen yerden paralel çiz. Genelde sivrilen yeri seviyoruz. Şurada bir U kuralı çıktı sayıyı bakacak olursak sayılar bizi yönlendiriyor zaten. 160 ise burada açı 180'e tamamlayan açısı 40 derece yapar. Hocam x deniliyor benden. E şununla da şu paraleldi. Otomatikman şuna paralel çizmiştik. Dolayısıyla şunlar da paralel oldu. Şurada bir z kuralı var mı? Var. Yani şuradaki açı x'e eşit olmak zorunda. X dediğimiz olan ne yaptı? 40 derece yaptı. Evet birinci soru c an oldu. İkinci soruya gelelim. İkinci soruda da şöyle üçgen bilgisiyle aslında bunu yapabiliriz. Ya da direkt ne yapabiliriz arkadaşlar? Sivrilen yer var. Sivrilen yerden paralel çizelim hocam. Hop çizdik paraleli. Paraleli çizince ne geldi? Hocam şöyle bir U kuralı geldi. Toplamları 180. 150 ise burası 30 derece mi oldu? Evet. Şurası 80 oldu. Yani geometride hep bulduğun bilgiyi kullanacaksın. E bulduğun bilgiyi kullanırsan sıra da çok güzel bir şekilde olur. E şunlar da birbirine paralel değil mi? Evet. Şöyle bir Z kuralı var burada. Hocam burası 80 ise buradaki açı da 80 derece yapar. Açılar eşit verim işte. 80 ise burası da 80. 80, 80, 160. Buraya da kaç derece kaldı o zaman? 20 derece kaldı. İkinci soru Akçay yaptı. Geldik üçe. Ne yapıyoruz? Böyle paralellikler verilmiş. Z kuralı, U kuralı, M kuralı yok. Olmadığı zaman ne yapıyoruz? yerden paralel ya da paralel doğruları uzatıyoruz. Şuradan bir paralel çizsek. Hocam sayı beni yönlendiriyor. Hop, U kuralı. Kaç derece burası? 60. 180'e tamamlayalım. Sonra 50'ye de bakacak olursak. 50'ye ait de şöyle bir M kuralı var hocam. E 50 ile şu açının toplamı 110 yapmalı. 50 ile hangi açıyı toplarsan 110 yapar. Tabii ki 60'ı. O zaman burası A dedik 60 oldu. E şimdi 60, 60 ve X yan yana buradaki açılar. Şu açıların toplamı da 180 değil mi? Evet 60 artı 60 artı X eşittir 180 olduğundan X de böylelikle kaç derece geliyor? 180 eksi 120'den 60 derece geliyor. Yani üçüncü soru balık oldu. Geldik 4'e garip bir şekil ne yapacağız? Paralel doğrular verilmiş ama ne yazık ki Z kuralı, U kuralı, M kuralı yok. Ne yapıyoruz? Sivrileyen yerden paralel çiziyoruz. Hop çizdik. En garip en üstteki sivrileyen yer orası. En üst ya da en alttakine bakıyoruz. E hocam hala daha soru çıkmıyor. Ben en azından şu paralel de şunda da şu paralel oldu mu? Oldu. Hocam şu paralellikte, de şunu uzatacak olursam aha da bir M kuralı çıktı mı? Çıktı. Hocam şöyle bir M kuralı var burada. Yani şurası kaç derece? 50. 180'e tamamlayalım. Sen 50 ile neyi toplarsan 90 yapar? 40'ı hocam. Burayı 40 bulduk. Şimdi şuraya bakalım. Kalemucu kuralından gidebilirsiniz. Ya da şunu uzatıp şuradaki m'yi fark edebiliyor musunuz? Evet. Burada kaç kaç derece? 110'u 180'e tamamlayalım. Yani 70. 70 ile neyi toplarsan 100 derece yapar? Hocam 30'u. E burası 30 çıktı. Şuradaki açıda toplamda 30, 40 ve x. 180 derece yapacağından x'i böylelikle 110 derece olarak buluruz. Yani cevap deniz çıktı dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Hocam paraleller var. Z kuralı, U kuralı, M kuralı yoksa sivrilen yerden paralel ya da paralel doğruları uzatıyoruz. Ne yapalım? Sivrilen yerden paralel çizelim. En üstteki ya da en alttaki. Hocam burada garip bir sivrilen yer vardı. Buradan çizdik. Ama altta da sivrilen bir yer var garip bir şekilde. Burada da bunu çizelim o zaman. Sayıların olduğu yere yoğunlaşalım. Hocam U kuralı var. 110'un 180'e tamamlayanı kaç yapar? 70. Sonra burası kaç oldu? Hocam bulduğumuz bilgileri de kullanacağız. 70 ile 30'un toplamı kaç çıktı? 100. E şunlar da birbirine paralel değil mi? Evet. Büyükte de bir U kuralı var. Burası 100 ise bu açının tamamı kaç derece yapar? 180'e tamamlayan 80. E 20'si buradaysa buraya kaç kaldı? 60. E sonra hop U kuralı x artı 60 da eşittir 180 olacağından x'i de böylelikle 120 derece olarak buluruz. Yani 5. soru böylelikle c han çıktı. Geldik 6'ya. Evet paralel doğrular verilmiş. Ne z kuralı var ne u kuralı ne de m kuralı. Ne yapıyoruz? Paralel çiziyoruz sivilen yerden. Hop şöyle. En üstteki. A en altta da var. Hocam buradan da çizelim o zaman. Şimdi şuraya baktığımız zaman bir u kuralı var. 120 ise burası kaç derece yapar? 180'e tahammülü 60. Hocam 60 40 daha 100. 180'e tamamlayan o zaman burası 80 derece yapar. Hocam şöyle büyükçe bir U kuralı var. Yani 80'ken şu açının toplamı kaç derece yapmak zorunda? 80'ken 100 yapmak zorunda. E hocam burası 100 ise 20'si buradaysa buraya kaç derece kaldı? 80 derece kaldı ve şurada da bir U kuralı var. Yani X artı 80 eşittir. Kaç yapmalı? 180 yapmalı ve X de böylelikle kaç derece buluruz? 100 derece buluruz ve cevap Akçay çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı Test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.